Selam millet. Bugün size M10 kasta 6 ping gerekli sorununu göstereceğim. 6 ping veremediği için oyundan attı diyor. Kendimde yaşadım. 3-5 tur. Şimdi bakalım. Şimdi deneriz olmaz. Normal deneyimci olur. Oyuna girdik. Her şey Normal. Bakalım ne zaman atacak. Gördüğünüz gibi you disconnected from the servers send trippings that remote has not falan falan. Böyle bir hata veriyor. Direkt bu hatanın ismini yazacağım konu başlığı olarak da. Çözümü de basit. Direkt VPN kurup girdiğinizde düzeliyor. Direkt göstereyim hatta size. Ben de VPN kurulu. Direkt aynısını kurabilirsiniz. Geçmişten silelim. VPN direkt kurulu. Direkt VPN'i indirebilirsiniz. Ben zaten bunu kullanıyorum. Memnunum. Herhangi bir şey de yok. İnternet sıkıntısı da yok. Öyle girerken yavaşlama falan. VPN ready. Connect. Reklamı direk atlayın. VPN şu anda bağlandı. Direkt evet, tekrar deneyeceğim bakalım oyunu geçmişten de silmedim. 10 %99 çözüldü. Evet, direkt oyun başladı zaten. Oyun başladı gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun da oluşmadı. Yani yardımcı olabilmişimdir inşallah. Yorumlarda belirtirsiniz. Bugünlük bu kadar. Çok kısa bir şey sorun. Hepinize iyi günler. İyi oyunlar.